yahnisi olmaz. Bu ürünlerde de fiyatlara uygun, performansları da fiyatlarına göre uygun. Özellikle USB belliklerin çalışabilmesi için telefonunuzun OTG desteği olması gerekiyor. Bana kalırsa pek kaliteli bir ürün değil. Eğer 3-5 yıl kullanmak istiyorsanız bu ürünü almayın. Üzerine birazcık daha para koyup farklı bir ürün alabilirsiniz. Ama yok idareden almak istiyorum diyorsanız içerisine önemli şeyler yüklemenizi tavsiye etmiyorum. Bozulma ihtimalleri çok yüksek. Hafıza kartlarına gelecek olursak yeni bir telefon kullanıyorsanız kesinlikle bu havza kartlarını almayın. Çünkü okuma ve yazma oranları çok düşük. Sizi belki idare edebilir ama ileriye götüreceğini düşünmüyorum. Hemen konuyu toparlayayım. İçerisine film yükleyeceğim. Birkaç resim yükleyeceğim. Ufak tefek ihtiyaçlarımı göreceğim diyorsanız alabilirsiniz. Ama bana kalırsa paranızı herhal yukarıda çöpe atmış olursunuz. Ama hala içinizde bir tereddüt varsa ve kullanıcı yorumlarını da merak ediyorsanız açıklama kısmındaki internet adresinden bu yorumlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca